Merhaba arkadaşlar, bugün 4 Aralık 2022 tarihinden bahsedeceğim. Bugün meydana gelecek olan Venüs-Neptün karesini aktarmaya çalışacağım. Aslında 2 Aralıktan itibaren Merkür'ün Neptün'le karesi, akabinde e, Venüs ve Satürn arasındaki destekleyici görünüm ve son olarak da Venüs-Neptün karesinden bahsetmiştim. Hem haftalık yorumlarda hem de aylık yorumlarda Aralık ayının ilk 10 gününün Neptünyan etkiyle, e, çalıştığını. Dolayısıyla kafamızın karışık olabileceğini, hayallerimizin, hedeflerimizin belirsiz olabileceğini, yaşananların aslında bir tür ilüzyon olabileceğini aktarmaya çalışmıştım. Fırsat buldukça da kısa kısa bugünlere dair videolar paylaşıyorum biliyorsunuz. Şimdi 4 Aralık tarihinde saat 10 10 civarında. 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda meydana gelen venüs neptün karesi öncelikle Zaten 2 aralık tarihinde meydana gelen merkür neptün karesi ile aynı derecelerde arkadaşlar ve Hali hazırda da Merkür neptün karesinin etkisi devam ediyor Yani Merkür venüs kavuşumu olduğunu söyleyebiliriz yay burcunda Ve bu etkiyle beraber balık burcundaki neptünde bir kare görünüm var Dolayısıyla Şimdi anlatacağım hususta daha ziyade 20 ile 25 derece arasında değişken burçlarda gezegenleri olanlar veya yükseleni alçalanı bu noktalarda olanlar çok daha sert etkiler alacak. Diğer burçlar ise yine benzer derecelerde açılacaktır. Eğer bu derecelerde hiç gezegeniniz yoksa hiç açı almazsınız ve bu anlatacağım şey sizi çok daha etkilemez. Transit geçer arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki yaptığımız her video Genel videolar olduğu için kişisel bir doğum haritasında burada 105.000 kişinin haritasına uygun bir yayın yapamayacağımız için buradan siz almanız gerekenleri alın. Kendi kişisel hayatınızda nasıl etkilerin yaşanacağını merak ediyorsanız mutlaka benden veya farklı bir arkadaştan danışmanlık alın. Bu arada kanala henüz abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu alma verme dengemizi sağlarız. Videoyu beğenebilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Kanalda hem Aralık ayı yorumları hem Ocak 2023 yorumları hem de genel 2023 yorumları da mevcut biliyorsunuz yine aşağıdaki linkten Telegram grubumuza da gelebilir beni sosyal medyadan Instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen 4 Aralık tarihinde meydana gelen Venüs-Neptün karesinden biraz bahsedelim. Biliyorsunuz Venüs bizim sevgi gezegenimiz, ilişki gezegenimiz, güzellikleri gösteren bir gezegenimiz, güzellikleri nasıl yaşadığımızı gösteren bir gezegen. Dolayısıyla bazen bu güzellikleri yaşamak için bir miktar para kazanmamız gerekiyor, bazen bu güzellikleri hissedebilmek için aşık olmamız gerekiyor, bir ilişki içerisinde var olmamız gerekiyor ve bulunduğumuz ortamı güzelleştirmemiz gerekiyor. Kişisel bakımımız e, gerekiyor. E, Venüs yani etkileri hayatımıza çekebilmek için. Tabii Venüs de ne kadar iyicil bir gezegen olsa da e, yapacağı e, sert görünümlerde aslında bu iyi etkinin ee, nasıl negatif çalışabileceğini veya nasıl zorlayıcı olabileceğini de gösteriyor. Yani bazen e, maddi bir hırsın, bazen bir aşk ilişkisinin, e, bazen e, tutunduğumuz o hayatımızda kalmasını istediğimiz güzelliklerin e, bizi nasıl aşağı çekebileceğini veya bizi nasıl gündelik hayat içerisinde zorlayabileceğini de gösteren bir e, gezegen haline gelebiliyor. Bu tabii ki bütün gezegenler için geçerli arkadaşlar. Ee, özellikle Venüs'ün yay burcunda olmasıyla beraber maceraya daha açık bir hale gelmeye başladık. Yeni şeyler keşfetmek istiyoruz. Yeni insanlar tanımak istiyoruz. Farklı alanlardan para kazanmak istiyoruz. Kendi potansiyelimizi açığa çıkartmak, e, yükseltmek istiyoruz. Neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Hal böyleyken tabii e, bu sert etkilerde Neptün'ün etkileriyle beraber olaylar biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Şimdi Venüs Neptün karelerinde aslında sevgiyle alakalı, kaynaklarla alakalı, ilişkilerle alakalı bir dışlanmışlık hissi söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani yeterince sevilmiyorum, yeterince güzel değilim, yakışıklı değilim, yeterince yeterli hissetmiyorum duygusunu getirebilir. Bazen burada tabi Venüs ikinci evi de yönettiği için kendi kaynaklarımızı varoluşumuzu, varlık halimizi, vücut bulmuş halimizi de e, sorgulamaya sevk ediyor bizi ama bu sorgu da tabii ki çok e, rasyonel bir sorgu olmuyor. Biraz kendi kafamızda kurmuş olduğumuz dünyaya uygun verileri almaya odaklıyız. E, dolayısıyla bu noktada ya kendi kendimizi kandırıyoruz ya da kendi kendimizi e, yükseklere çıkarıyoruz. Yani e, ucu çok da e, belirgin olmayan Tünelin ucu gözükmeyen bir yolda ilerliyor gibiyiz ve bir şekilde inandığımız yolda bizim işimize yarayacak verileri toplayarak yola devam ediyoruz. Diğerlerini görmüyoruz bile. Yani Neptün aslında bir tür sis bulutu, bir tür pembe gözlük etkisi yaratır arkadaşlar. E, zaten e, Neptün'ün e, Neptün'ü incelerseniz bunu da görürsünüz. Çok gizemli, çok sisli bir görüntüsü vardır. E, tam da e, temsil etmiş olduğu konuları aslında e, ortaya çıkarır. Sanatsal konular, manevi konular, psikolojik yetenekler, e, yokluk, e, hiçlik duygusuyla oldukça ilişkilidir. Ancak tabii ki Venüs'te bir o kadar hayatta var olmaya çalışan benlik duygusunu oluşturmaya çalışan, ilişki kurmaya çalışan, evlenmek isteyen, aşk yaşamak isteyen bir gezegen yani Neptün'ün dünyasından kafasından oldukça farklı bir etki ama Venüs neptün pozitif etkileşimlerinde bu gerçek ve hayal dünyasının ortak bir noktada kesişimine şahitlik edebiliyoruz. Tabii ki buradaki kara görünüm bizi biraz zorluyor. Aslında hem Merkür hem de Venüs yani etkileri Neptün biraz daha karıştırıyor ki biliyorsunuz Merkür yay burcuna da zaten çok rahat bir konumda değil. Venüs'ün de nispeten çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu noktada tabii 4 Aralık tarihinde meydana gelen etkileşim nasıl çalışacak? Özellikle... Kendimizi e, yetersiz hissedebiliriz. Dediğim gibi. hani Yeterince iyi değilim. Belki yeni bir ilişkiye girmek istiyorsunuz. Birilerine duygularınızı aktarmak istiyorsunuz ama ya beğenilmezsem, ya reddedilirsem, e, ya yeterince iyi değilsem gibi e, aslında bu tarz e, sanrılarla e, muhatap olabileceğimiz bir süreç. Bununla beraber e, bir çeşit tuhaflık halidir. Bir çeşit karışıklık halidir aslında. Hem Merkür, Neptün karesi de devam ettiği için yani Evet bunu çok istiyorum, bu hayatımda olmalı ama nasıl olacak? Yani bunu hayatımın neresine koyacağım? Yani bu şekilde, bu gerçeklikle nasıl ilerleyeceğim gibi bir durum da var. Yani aslında şartlar ve koşullar tam olarak net de değil. Yoğun bir istek de var ama bu isteğin gerçekten bize ait olup olmadığı konusunda da tereddütler var. Özellikle değişken burçlarda çok fazla gezegen diziliminiz varsa bunu çok iyi bilirsiniz ki e, tam olarak ne istediğiniz belli olmayabilir. Aynı anda birden fazla şey isteyebilirsiniz. E, her zaman farklı bir alternatif veya farklı bir plan vardır. E, dolayısıyla bu da bu Neptün yani etkiyi e, daha da yukarılara çıkarıyor arkadaşlar. Yani değişken burçlarda meydana gelmesi bu etkileşimin bu enerjiyi daha yoğun bir hale getiriyor. Şimdi tabii e, özellikle aşk ve ilişkilerde Venüs Neptün karesi genel manasıyla hayal kırıklıkları ile ilişkilendirilir. Yani... Değer verdim, çok sevdim, bu değerin karşılığını alamadım, ihanete uğradım, kandırıldım veya samimiyet göremedim gibi serzenişleri çok sıklıkla duyabiliriz bu süreçte. Özellikle tabii Neptün biraz da kurban psikolojisiyle ilgilidir arkadaşlar. Yani kendimi feda edersem, birilerinin işine yararsam, kendi varlığımdan vazgeçersem, kendim olmaktan vazgeçersem ancak bir ilişkiye girebilirim, para kazanabilirim veya sevilebilirim, sevebilirim gibi bir algı varsa tabii ki bilinçaltı düzeyde bunu çok daha büyük bir noktaya getirecektir. Zaten başak balık attı genelde bu şekilde çalışır arkadaşlar. Yani feda etmek ve feda olmak hizmet alanıyla ilgili çalışır. Burada tabii daha çok sevmek, sevilmek, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanması, masallardaki gibi bir aşk yaşamak, güzel paralar kazanmak, güzel giyinmek e, gibi isteklerimizin de artacağı bir süreç var. Yani bir bakıma da hani ben artık bunları hak ediyorum, bunları yaşamak istiyorum, hayatın tamam rasyonel gerçekliğiyle yüzleşiyorum ama hayatın bu tarafı da var. Neden bu tarafı yaşamayayım ki, neden bunu deneyimlemeyeyim ki gibi bir e, istek de ...daha çok artmaya başlayacaktır açıkçası bu süreçle beraber. E, zaman zaman özgüven eksikliği, zaman zaman konsantrasyon eksikliği... ...yani e, günlük işlere odaklanamamak, hayallerimiz, hedeflerimiz, planlarımız, programlarımız varken... ...o real e, real dünyadaki yapılması gereken e, konulara bir türlü fokuslanamamak, konsantre olamamak... ...aklımızın hep havada olması, farklı farklı şeyler düşünmek, yani bir tür... E, 15 yaş aşk hali gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani 15 yaşındasınız. Aşık olmuşsunuz. Midenizde kelebekler uçuşuyor. Ve hayatı sadece o dünyadan ibaret zannediyorsunuz. Aşık olduğunuz kişiyi kafanızda bir yere koymuşsunuz. Ve ona her gün farklı bir anlam yüklüyorsunuz. Ancak bu kişinin ondan haberi yok. Veya bu kişinin aslında o kişiyle hiçbir alakası yok. Tam olarak böyle bir durum. Tabi sadece aşk diyoruz ama bu etkiyi her birimiz farklı alanlarda yaşayacağız. Özellikle kontrol edin, 22 derece yay ve 22 derece balık. Hangi evlerinizdeyse, bu etkiler o evlerde, o konularda veya hangi evin yöneticisiyse bu gezegenler, bu alanda çalışacaktır. Tabii Merkür Neptün karesi de olduğu için, özellikle şunu söyleyebilirim ki bu hafta arkadaşlar, dediğim gibi aklımız beş karış havada olacağı için. E, önemli işler, imzalar, kontratlar, sözleşmeler, taahhütlerde bulunmak için uygun bir hafta değil. E, zaten ikizler dolunayına doğru gidiyoruz. Önümüzde bir de merkür jüpiter karesi var. Fırsat bulursam ona da, da ona dair de bir video çekeceğim çünkü önemli. Burada e, Aralık ayının ilk e, 7 günü Leyla e, Leylayız arkadaşlar yani ve e, aslında Kasım ayını da bitirmiş olmanın tabii ki bir rahmeti de olabilir. Kasım ayı gerçekten. 3 ay uzunluğunda bir ay gibiydi geçmesi çok zordu ve artık yılında son ayına geliyoruz bir yandan yeni yıl hedeflerimiz var bir yandan ben ne yaşadım diyoruz 2022'ye dönüp baktığımızda bir taraftan da artık hayatın biraz daha pembe taraflarını da deneyimlemek istiyoruz İşte bu çelişkiler arasında veya bu ikilemler arasında tabii ki netleşmemiz zor olacaktır eski konular çok fazla gündeme gelecektir. Hayal kırıklıkları, geçmişte de böyle olmuştu, yine böyle oluyor. Acaba ben sevinmeyi hak etmiyor muyum? Acaba ben değersiz miyim? Acaba ben çirkin miyim? Yetersiz miyim? Gibi bir e, batağa çekebilir arkadaşlar bize. Lütfen bu batağa düşmeyelim. E, her ne olursa olsun e, var olmanın olduğumuz halimizle sadece var olabilmenin bile ne kadar kutsal olduğunu, nefes almanın ne kadar kutsal olduğunu hissedelim. Tabii karşımıza çıkan bu tarz potansiyeller varsa, hayal kurmakta herhangi bir beis yoktur ama günlük hayatımızı çekilmez hale getirebilecek bir duruma da girmemeye çalışalım. Çünkü 15 yaşında değiliz arkadaşlar. Dolayısıyla bu Aralık ayının Neptün yani etkisini hafif atlatmak adına, Evet, zaman zaman belki kendimize zaman ayırıp, güzel şarkılar dinleyip, güzel bir alan oluşturup, hayal kurmaya izin verebiliriz. Ee, bol bol duş alabiliriz, meditasyon yapabiliriz. Bunlar çok iyi gelecektir. Ama gerçek hayatla alakalı konularda da çok keskin kararlar almamakla beraber o iki dünyayı da birbirinden ayırabilmemiz önemli olacaktır. Evet arkadaşlar bugüne dair söylemek istediklerim bunlar güzel bir gün olsun diliyorum. Aslında 4 Aralık diye başlık atıyorum ama yani Aralık ayı yorumlarında bahsettim. İlk 7 gün hatta 10 gün bu etkilerle devam ediyor. Hatta ikizler Dolunayında bile biz bu etkiyi hissedeceğiz. Bu arada ikizler Dolunayı videosunu da dinlemediyseniz yukarıya kayıtlara koyarım. Onu da mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusasöyleceetgmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sevgiler, hoşçakalın.